I'm just Hayat çizildi Sürülecek epeyce yol Ama hayat işte ömür yetmedi Kardeşim ne yapacaksın Senin yokluğunu anlat Bak öyle zor 22 Mayıs'tan beri gözledik Senin yolunu imkansız da biliriz de Duyguların zor Yorumu bitirdi Bizi anlatamadık biz müsade uyuyor 20 yaşında hayata gözlerini yumdu boyu ramına kudumun hayatı Tek bize mi böyle 20 yaşındaydı kardeşim Gitti bir kefenle Şimdi söyleyin bana kaç sene yatacak o ibne 120 kilometre en yakın hastane yol bitmez En büyük hayaliydi belki de Pulsar 200 NS Hayalinin peşinden geçecekti devlet buna izin vermez Sorumsuzluk devam ettikçe gözyaşları da bitmez Bir gece yol boyu gerilmiş bir kayış yakılırmez Sana ne kadar küfür etsem de inan ki yetmez Gelip kafanı koparsam billerim acılar bitmez Ama emin olun bu kanayan yara hiç dinmez Öfkeme akif olmaya çalışsam da yanımdan gitmez Ali Sen yaşasaydın da ben ölseydim diyen adamları tanıdım oğlum ben o gün gök gürür. Yağmurlu ve yağmurluydu ciddi Ata kanabilirsin mezarının başında yine Artık rahat uyuyor Kardeşim abin getirdi kapının önüne koydu Üç gün sonra 200 ns stekerde kapışalım mı deme Aga biliyorsun ben seni tokatlıyorum Lan bunu da görüyorsun Üstündeki kırmızı tişörtü Bana veriyorsun Sinop'taki buluşmada tabi geri alıyorsun Benim de hayallerim da Ama olmadı O gece tek bir hayal değil binlerce yıkıldı Benden bir psikolog hacı? Ben 5 dakikayı yaşamaya bakarım yani bak. Ben 10 dakika sonrası düşünmem. 5 be, be dakika, 1 dakika, 2 dakika. Hayatımı yaşa. Hacı. Benim ailem 500 metre uzaktı amına koyayım. Babam bana hiçbir yanlış yapmadı. Her zaman yanımdaydı amına koyayım. Ben şu an amına koyayım bak. Gideye gidiyorum. Ben işi bırakıyorum. 7000 lira borcum var şu an. Bana borçları öder misin desem anında öder adam. Kız demin sahile gidiyorlardı annesi. Kuzeni de işte benimki benim kendisine söylemiş annesi ben de tam çocuğu tanıyorum falan demiş işte düzgün kullansın buluşmak yok dedi ne bu geldi niye kardeşim bu çoban dediğin çocuk seneye katemedik 300 alıp stand motorunu çevirdikten sonra görecek o çobanı sen ama koyacağım ben senin işte o zaman çoban dediğin güzel hatırlayacağım ama Bak beni sinirlendiriyorsun. Bir gün gruptan çıkacağım. Bir daha da gelmeyeceğim. Ondan sonra yalvaracaksın. abi gruba gel, gruba geldi. Bak benim üzerime gelme. Sikarım ben arayı aşağı. Düşünsene. Yılmaz Güney'sin. Çırkın kral. Dur ben onu dinleyeyim. Öpüyorsam ayrılığı gözünden.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 Sevdamdandır bilesin. Merne yalnız insan olmuşak yaprak gibi. Dalda sessiz solmuşsa yeri gelmiş acı ya da gül müsek sana olan sevdandandır bilesin yeri gelmiş ayrılığa gül müsek sana olan sevdandandır bilesin